Arkadaşlar sizlerle beraber Rus çayla Rusya'ya giriş yapacağız. Evet. Yengem getirdi. Rusya'ya gittiğinde. Evet. Güneş gözlüğüyle gideceğiz. Ayver puluncu gözüküyor. Evet. Şimdi kart açma yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. satmadan videonun sonuna doğru görürsünüz zaten nasıl yapacağımızı sonuna başlıyorum Evet arkadaşlar kart açılmanın serisinin yani devamı için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın merci yanmamamda bir saniye arkadaşlar pelet çıkarsa size bir şey göstereceğim Çıkmazsa da sıkıntı yok. Arkadaşlar bunu seçtim. Arkadaşlar. Aynısı çıkmaması lazım. Bir de. Kaleci mutlak çıkması lazım. Süper. Yandım. Kaleci dedim. Kaleci çıktı. Evet. Acım eski. Demek ki evet. acıması sene 2059 Arjantin huzur gücü gücüğü. Bunu seçtim. Arkadaşlar başka serilerin de gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Veya çekiliş istiyorsanız yorumlara yazın. Burun Kalmanisalı Evet Şimdi bir şunu seçelim Evet arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar e, Hangi karttan istediğiniz yazın e, Karantina bitince Getiririm size Yani eğer arkada Ankara'daysanız Ey Neymar Evet arkadaşlar Şimdi bunu seçtim İnşallah Aynısı çıkmaz Aynı. yazıyor. Eğer bunun ismini biliyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Abraham yazıyor. Max Cruz'e. Kardeş ben Max Cruz'u oynatarım ya. Fenerliler hiç oynatmaz mı Fenerli'yi? Evet. Mersi'nin üstünde dursun Mersi. Figo Sane. İsteyn. Arkadaşlar bu 2020 sezonunda en güzel yanı yani bu çocuk mesela bununla da birlikte çıkabiliyor da mesela 2018'de 2019'da ama şimdi sadece Figo'nun yanında Messi çıkıyor. Sane onun o taraftan iyi olmuş yani arkadaşlar biliyorsunuz ki Ramazan'dayız çok az bir günü kaldı ben aykut hatırlarsınız aykut'u daha önce flan video çekmiştik kutu açılımı onla browsers kutu açılımı falan kart açılımı çekmiştik daha öncesinde bu için yaptırdı Çekmiştik daha öncesinde bu sefer o doğru çıkıyor ona ona ve babam bana kart alacak yani o neyden alırsam yarısı benim ben neyden alırsam yarısı onun yani ikimizde iki ka iki tür kart yapmış olacağız arkadaşlar baktım ya ya ya <gülüyor> çıktı B. Evet. Roberto Carlos. Arkadaşlar, şunları falan Mesela Figo'ya Kanat yazmışlar ama Şey ona yazarlar tabi. Ama buna gidip defans yazıyorlar o biraz saçma olmuş. Yani sol yazmıyorlar, sol bekliyse de. Bugün Kedir gecesi. Dualarımız en çok kabul olduğu günlerden birisi. Ee, dua edin bol bol. Ee, çok az bir gün kaldı Ramazan'ın bitmesine. Ramazan'ın bu az kalan günlerine siz de oruç tutabilirsiniz. Çok zorlanmıyorsunuz. Ve bugün Atatürk'ün Samsun'a ilk bastığı gün. Yürüyelim arkadaşlar. Evet, Alisson, Hacı Messi, Aguero. Evet arkadaşlar ben burayı tutayım, hemen geleyim. Evet arkadaşlar, gözlüğümüz burada. Heh. Şimdi sürprize geçebiliriz. İki tane aynı oyunculardan var arkadaşlar, bazılarının. İlk olarak kaleciyi alalım. Alisson'u buraya koyalım. Artık anladınız ne yaptığımı arkadaşlar. Anlamadıysanız da ben söyleyeyim. Kadro kuracağız. Bu serinin devamı için kanalıma abone olup like atmak like, için. Like. Şimdi stoper lazım bize de stoper çıkmalı. Abi, mezburen Roberto Cordos'u oynatarız. Adam 3 yaşındaki yani. Sabah, buraya. Şunu kanat yoksa salı koyarız diyeceğim de. Pazartı ve Neymar var. Elnani'yi Mezburen Stopper'e koydum. Arkadaşlar Mezburen Roberto Kalas taklayacağız. 46 yaşındaymış. Burada filan arkadaşlar Milli Golü filan yazıyor. Milli Golü 11'miş. Milli Maçı 125 Aman evet 125 Evet, şimdi orta sahaya geleceğiz. Kaç orta saha çıkmış? Bir. Bir. <gülüyor> Harika. 2 Harika bir şey ya. Evet, o zaman şuradan Kuitinyo'ya alacağız. Arkadaşlar, şu an Kuitinyo bayağı miniydi Ama normalde kiralık bayağı miniydi. Şey olarak en kötü san, yani bir videoda öyle gördüm. Barcelona'nın en kötü transferi olarak seçilmiş yani zor biri yani. Evet. Bir de onlardan. Dur belki şurada vardı. Şuraya bakmadık arkadaşlar. Ama valla de burunda. Deboru'nun. O zaman de burun on numaraysa bunu ortaya almamız lazım. Bunu da böyle yapmamız lazım. 5, 5 6 6 kişi oldu matematiğim çok yedirdi. De. evet arkadaşlar şimdi şunu bir kenara çekebiliriz arkadaşlar Alisson'un olduğu kart çünkü zaten Alisson'u falan koyduk bir tek Agroiro'yu zaten Agroiro'da orada var şimdi kanat koyacağız arkadaşlar hazır mı koyayım kararsız kaldım tabii ki ilk olarak meslemesi koyacağız Arkadaş, arkadaşlar siz Süper Lig'den en sevdiğiniz futbolcu hangisi? Ve benim kadromdan sevdiğiniz en iyi hangisi? Ve bir şey daha söyleyeceğim. Siz benim yerimde olsanız azaltımı Neymar'ımı sol kanıtı koyardınız. Tamam. Şimdi sol kanat Neymar 27, 28. Ben daha ne zannediyordum azaltı. 23. Neymar bu koysam çok garantis kazan ama Neymar daha iyi diye düşünüyorum. Arkadaşlar yine bir videodan gördüm. Neymar antrenmanlara katılmıyormuş. Neden diye sorarsanız Messi ile yeniden yani Messi ile birleşmek için Barcelona'da oynamak için İstiyor. İstiyormuş. Ben öyle duydum haberlerde. Siz de öyle bir şey duydursanız yorumlara yazın. Evet. Gelelim forvetlerimize. Kaç kişi oldu? 1, 2, 5, 7, 8. 3 kişi kaldı. Evet. 3 kişi kaldı. Abicim şimdi yani fenerliği de oynatmazsak olmaz ki. Arkadaşlar şimdi Santrufora Yani Onu koyamayız arkadaşlar Sturutge'yi çünkü Forvetimiz olmasa bile koyamayız Neden? Vedatımız var Arkadaşlar bunu bilmiyorum O yüzden koymam şu Abraham Bilmediğim için koymam onu Şimdi Aguero'muz var Gerçekten başka forut yok mu? Şaka mısın? Şaka mısın abi? Başka yok mu ya? Vedat'ı koyalım. Evet Vedat Muriç'i de koyduk. Arkadaşlar hemen 5 kişilikleri yedek yapıp yedek yapalım ve videomuzun sonlandıralım. O zaman konuşamam da. Evet. Mutlak sağ kanada iyi bir yedek. Şimdi Cengiz'imiz de varmış. Kadroda Türk oyuncu bulunması lazım. O yüzden Cengiz'i yedeyi alıyorum. Sol kanada azalt. <gülüyor> İkinci yeri sokarız. Oyuna. Evet. Şimdi. Ne oldu? kim yedeyini koyacağız. Herhalde Abraham mecbur yani. Evet arkadaşlar. Aslında sağ kanat oynayayım sanki forvet de hani ama olsun Abraham'ı da koyabiliriz. De koymayalım. Çünkü son 2 kişi. Şimdi kimi kimi koyduk? Forvet koyduk. Farahit evet, evet. evet, evet koyduk. Tamam tamam. Arkadaşlar. Bakın ne fark ettim. Bakın sağ kanat yazıyor. Burada sağ kanat. Yazıyor Cengizde de. Yumuşak giyinin. Var uçak giyinin. Üstündeki şapkası ama. Salakta şapkası yok. Evet. Şimdi. Orta sağ yedek lazım işte. Kime koyabiliriz? Arkadaşlar orta sağ Olmayı Olmayıversin yani. Onlar da yorulsun. Evet. Son iki kişimiz. Şimdi. Soğuk ana da yedek aldık. Abraham'ı da yani şimdi. Belki iyidir falan. Son bir kişi arkadaşlar. Haa! Ha Koymuşum ya. Roberto Corros'u alacaktım da koymuşum. Evet. Onunla da Solink'i koyalım. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki e ama sakın hediye bir tane. Yo yo yo yo. Ben bunu soru koyabilirim diye aldım. Koymayabilirim de. Abraham'ı da aldım. Çünkü. Evet arkadaşlar son olarak Figo mu antrenör olsun? Herle figo olur yani. Ama gerçi kim daha yaşlıysa o olsun. Bunu ne yazmıyor. O yüzden Figo 47'ymiş. Meslimizde Hacı Meslimizde antrenörmüş. Hacı daşmış artık. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın bu serinin aynı böyle bir video daha gelmesini istiyorsunuz ve kadro Kurmamı da istiyorsanız videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kalın. Hangi çekilişi istiyorsanız yorumlara yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.